Onlar etleri, bizi birbirimize düşürmektir. <gülüyor> Ama düşme. <gülüyor> Fethilere mani olmaktır, avurma. <gülüyor> <gülüyor> Bu Azrail'in sesidir. yaşattıklarını yaşamadan ölmeksin. İbrahim Fakih ve Arkan ifşa olmayacağım. <gülüyor> ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey, İnegöl fethedilene dek...